Bugün 8 Şubat 2022 Salı Mars günündeyiz boğa burcunda ilerleyen ay ilk fazında sabah saatlerinde ay kova burcundaki satürn'e dik açı yapacak güne sorumlu ve ciddi enerjilerle başlayabiliriz ruh halimiz depresif ve melankolik olabilir günlük eylemlerimizde daha yavaş kararlı ve emin adımlar atmak isteyebiliriz özellikle uzun vadeli geleceğimiz kariyer maddi manevi güvenliğimizle ilgili konulara konsantre olabilir parayla ilgili görüşmeler yapabiliriz bize bu anlamda yol gösterecek, destek olacak kişilerle de görüşmemiz mümkün. Öğleden sonra ay, kova burcundaki güneşle dik açı yapacak ve ilk dördün fazına ulaşacak. Yeni ay enerjileri daha görünür hale gelirken, kararlarımız netleşebilir, bazı yol ayrımlarına gidebiliriz. Duygularımız ve mantığımız zaman zaman birbiriyle çelişebilir. İçinde bulunduğumuz durumları objektif değerlendirmeye çalışalım. Akşam saatlerinde boğa burcundaki ay ile balık burcundaki Neptün arasında etkinleşecek, olumlu şartları yumuşatarak bize destek olabilir. Duygularımızı daha rahat ifade edebilir, kendimize ve çevremize karşı da anlayışlı olabiliriz. Yardımlaşma temaları, empati, kabulleniş ve tefekkür ruhsal dengemizi korumamıza yardım edebilir. Gece saatlerinde boğa burcundaki ay ile oğlak burcundaki Merkür arasında etkileşecek üçgen açı, duygu ve düşüncelerimiz arasında denge kurmamızı kolaylaştırırken huzurlu ve güvende hissedebiliriz.